Herkese merhaba sevgili Teknoloji Okulu takipçileri. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Teknoloji Okulu yorum programımızın 11. bölümüyle karşınızdayız. Osman'la beraber yine teknoloji gündemini değerlendireceğiz. Gündemin en bomba haberi yaklaşık 2 gün önce duyuruldu. GTA 5 kısa bir süreliğine ücretsiz oldu. Epic Games Store'da patlamalar, çatlamalar oldu. Sunuculara erişemediler. Acayip olaylar oldu. Ne diyorsun Osman sen bu oyun hakkında? Ya şimdi GTA 5 2013 yılında çıkmış bir oyun. Fakat kimse hani bu oyunun bedava ücretsiz olarak geleceğini tahmin etmiyordu. En azından bir hafta öncesine kadar sonrasında söylentiler çıkmıştı ama şöyle evet. bir durum var. GTA 5 hala pek çok ülkedeki en çok satanlar listesinde zirvedeydi. E, fakat son dönemde hileciler biraz artmıştı. Oyundaki hilecileri temizleyemediler. Online tarafındaki oyuncuların çoğunu kaybettiler. E, belki de hani karşılıklı bir Dönüş olabilir diye düşünüyorum ben. yani online tarafındaki oyuncu sayısını arttıralım falan diye de şimdi de inanılmaz artmıştır herhalde çünkü acayip bir talep vardı GTA 5'e. Yani ben e, kütüphaneme ekledim bekliyorum insin diye iki gündür inemedi öyle söyleyeyim hatta bir %25 yapmıştım durdurdum tekrar başlatıp sıfırlandı bir daha indirilmeye çalışıyorum 100 GB'ye yakın bir dosya bu arada. Evet e, şöyle bir durum oldu herkes birden yüklenince ve Epic Games Store'un sunucuları da çökünce hani diğer oyun alanlar da oluyor malum. Onların da indirmeleri kısıtlandı ister istemez. Ee, Epic Games biraz GTA'nın hızını sınırlandırdı. 2-3 kb falan. O bayağı bir düşürdüler ama o çok uzun sürmedi. Birkaç saat sürdü. Daha sonradan tekrar eski böyle yüksek hızlara geri döndü indirmesi oyunu ee, Pek çok oyuncu indirdi. Hatta bazıları fırsatçılık falan yapmışlar. Ben de çeşitli sitelerde falan okudum gördüm. Bunu. Hatta bizim sitemizde de yine haber olarak paylaştık. Adamlar mesela 10-15 tane hesap açmışlar. Ee, o hesapların üzerinden hepsinden kütüphaneye eklemişler oyunu. İleride tekrar ücretli olduğunda düşük fiyatlardan satarız diye bekletiyorlar. Yani enteresan bir iş kolu tabii bu da. Evet, kendi kendine şeyin doğuruyor işte bu dijital dünyanın kendi formatları. Hani biz bazen şey söylüyoruz ya, Türkler şöyle, Türkler böyle. Aslında yabancılarda da var yani böyle kafalar. E, dikkat etmek gerekiyor. Şimdi çok e, enteresan bir kanalımıza, bir YouTube kanalımıza bir video girmiştik. MatePad Pro. Android, tablet açılımı yaptık, kutu açılımını, çok acayip de izlendi arkadaşlar, çok talep ettiniz, çok ee, aman işte bir sürü soru sordunuz filan. Hatta ben şöyle göstereyim, şu anda alayım şuradan, şu an test yapıyor bu arada tablet, o yüzden de kenara koydum. Şöyle, klavyesi olan, şöyle göstereyim, klavyesi olan ve işte aynı zamanda kalemi de olan, kalemi de görüyorsunuz şu anda, şöyle ekranda şöyle göstermiş oluyor. Çok güzel bir tablet. Acayip de yorumlar geldi arkadaşlar. İşte iPad Pro katili diye başlık attık. Eleştiren olduğu başlıklarda daha da işte iPad Pro katili olamaz. 44'un ekmek yemesi lazım falan filan gibisinden. Ee, sen ne diyorsun Osman? Sen görmedin şimdi. Ben kullanıyorum. Biraz da evde de kızım da var. 12 yaşında. O da kullanıyor. Ben de kullanıyorum. Sen nasıl bakıyorsun o taraftan dışarıdan gö gözle? Ya şimdi açıkçası iPad Pro katili olur mu olmaz mı onu zaman gösterecek ama zaten e, tablet pazarında Apple'ın ağırlığı hep vardı. Dolayısıyla bu ağırlık önümüzdeki süreçte de muhtemelen devam edecek. E, bu pazarı, bu sektörü yaratan zaten Apple'dı. Dolayısıyla kalkıp şimdi Huawei'nin hani ben iPad Pro'yu tahtından edeceğim diye bir iddiası yoktur bu tablette ama kendisine Yok. has özel bir kitlesi olacaktır. E, ben tableti hani, haberlerini falan yazdığım zaman özelliklerini falan görmüştüm. Gayet makul bir tablet. Fiyatı da... Bence çok abartı değil. Ee, yani bu açıdan baktığımız zaman iPad Pro ile yarışabilir mi? Evet yarışabilir. Ama zaten iPad Pro'yu alan kesin belli. Dolayısıyla hani, e, Huawei'nin oradan yeni bir müşteri kitlesini alabilir mi, alamaz mı? Bunu zaman gösterecek. Aslında orada şu var tabi dediğin gibi. Hani iPad'den ziyade, hani biz başlığı başlığı ilgi çeksin diye öyle atıyoruz açık söylemek gerekirse. Eleştirenler de buradan söylemiş olayım bunu. Ee, Titte almak yerine aslında Android'de biraz daha premium bir şey bekleyen, yani biraz daha böyle kaliteli bir tablet arayan, doğru düzgün çalışan, problemsiz çalışan, işte ee, tabletli ve kalemle kullanım kendi özel uygulamaları olan bir tablet arayanlar için güzel bir seçenek olmuş. Samsung bunda vardı bu arada. Böyle şeyli, kalemli bir tableti vardı ama bu klavyeli değildi o. Bunda klavye ve kalem de var ve şu anki kampanyada 4300 liraya hem klavyeyi hem de e, kalemini 1'er lira farklı alabiliyorsunuz bir TL vererek. Tabi sonra ne olur bilmiyorum o kampanya bittikten sonra ama aslında asıl hedef biraz Android'de biraz premium işler yapmak için hani tablet arayanlara yönelik bir şey yoksa dediğin gibi iPad alan iPad alacak zaten. Da ya, iPad o noktada da o noktada tek eksi Google servislerinin olmaması herhalde. Tablette de yok bildiğim kadarıyla Google servisleri. Yok, evet Google servisleri yok. Tabi o birazcık sıkıntı, şöyle sıkıntı, e, her uygulama yok. E, tabii Huawei bir şeyler getirmiş kendisi özel uygulamalar, not uygulamaları falan var, çok güzel uygulamalar bu arada ayrı konu ama hani bir süre sonra ben şunu da isterim dediğiniz zaman olamayabilir, bulamayabilirsiniz. hani iPad'in ekosistemi kadar şu an zengin değil ama ben şöyle görüyorum, bu şimdi 10.8 10 inçlik bir ekran. Muhtemelen Huawei bunun bir 12 inçini falan da çıkaracak gibi geliyor bana. E, ilerleyen dönemde çünkü biliyorsun biz bilgisayarlarında inceviz, hatta bir bilgisayarı daha geldi şu an. E, onda Onunla ilgili bir NDA var, 21'e kadar açıklayamıyorum ama şu an satışta olan bir model olduğu için söyleyebilirim, 13 model de bize geldi. E, MacBook 13, e, onu da test edeceğiz, onu da e, 14 15 gibi karşılaştırma vesaire yaparız belki. E, şimdi bir ekosistem kuruyor Huawei. Samsung bunu yapmaya çalıştı biliyorsun, çok başarılı olamadı. Hani bilgisayarım olsun, telefonum olsun, saatim olsun, şuyum olsun, buyum olsun, işte ee, Wi-Fi çok lecim olsun, multimetre cihazım olsun pek başaramadı onu Samsung. Ama Huawei bence bu konuda özellikle Google'dan tokat yedikten sonra çok ciddi saldırmaya başladı. Ve ben çok daha iyi bir yere geleceğini tahmin ediyorum bu tarz, bu tarz tabletlerin ve diğer cihazlarında. Evet kendi ekosistemini yaratmaya başladılar şu anda. Huawei bu işte Apple gibi olmak istiyor aslında. Ee, hani tamamen kendi bağımsız ekosistemi olsun, kendi işletim sistemi olsun her tarafta. Harmony OS tarafında bazı önemli atılımlar oldu. E, muhtemelen 2021 ile birlikte bazı modellerinde düşük segmentte, özellikle ucuz fiyata satan modellerinde Harmony OS'i kullanacaklar e, gibi bir izlenim alıyorum şu anda. Ki zaten söylentilerde de bu mevcut. Tabii bu uzun bir süreç olur. Yani öyle hemen bir senin sona tak diye bütün modellerini tabii. geçirmezler. Yani muhtemelen ufak segmentten başlayacaklar, ucuz fiyata satacaklar onları biraz daha böyle geniş kitlelere erişmeye çalışacaklar. Yani bir, en az bir 5-6 senelik bir süre evet. sonunda belki 3 modellerde de Huawei'nin kendi işletim sistemini görmeye başlarız. Ama dediğimiz gibi asıl sorun bence market tarafında. Yani uygulama marketlerinde verimliliği sağlamadıktan sonra muazzam bir işletim sistemi kursalarda bu pek bir işe yaramayacaktır. Şu an çok ciddi çalışıyorlar. Dünkü canlı yayında sen gittikten sonra da sordular o soruları. Şu an çok ciddi çalışıyorlar ve bence işte nasıl ki Apple iOS sistemini kurdu, Android... Kendi ekosistemini kurdu Google, Android üzerinden. E, Huawei de kuracak. Onun için zaman ihtiyaç var yani onlarda da zaman ihtiyaç vardı. Hani ilk Android 2008'den beri Android kullanıyorum. İlk çıktığı saçma sapan bir şeydi. Hani üzerine koya, koya koya koya koya koya bir yere getirdiler. Huawei de bence o tarz bir şey olacak. İstersen bir de şeye geçelim, Huawei konusunu kapatalım da. Redmi, e, Redmi telefonlar tanıtıldı. E, çok da soruyorlar yani dünkü e, canlı çok sordu okuyucular, izleyicilerimiz, takipçilerimiz. Sen ne düşünüyorsun konuda? Şimdi Redmi Note 8 ve Redmi Note 8 Pro ülkemizde çok sattı ki dünyada da çok sattılar uygun fiyattı Güzel modellerde ikisi de. Dolayısıyla bu yüzden Redmi Note 9'lar da hani 9 Pro modelleri de bekleniyordu. Ee, beklenenin biraz üzerinde bir fiyatla çıktığı gibi bir algı edindim ben. Yani şu anda mesela Note 8 Pro 2700 liradan satılıyor. Note, 8, Note 9 Pro da 3300 liradan ülkemizde satılmaya başlandı. Yani kullanıcılar genel itibariyle böyle 3000 lira gibi bir fiyat bekliyorlardı fakat. 3300 lira biraz fazla olmuş. Ben e, yorumlarından vesaire bunu edinim. E, fakat şimdi baktığımız zaman akıllı telefon pazarına da fiyatlar artık arttı. Yani orta segment dediğimiz modeller bile artık 4000 liradan satılıyorlar. İşte geçtiğimiz günlerde Oppo Reno satışa çıkmıştı mesela fiyatı belli yani 4000 lira. Onun haricinde Renault 2 Pro çıktı, şey Renault 3 Pro satışa çıktı ki 6500 lira. Bu orta segment model. E, artık yani o yüzden 3.300 liralara da çok fazla bir şey dememek gerekiyor. Malum ülkemizde çok fazla vergi ödüyoruz akıllı telefonlar için. Yani bu vergiler olmasa o telefonun Türkiye'deki değerini neydi? 2.000 lira falan yani muhtemelen. Evet. Ne yazık ki öyle oldu artık. Yani bunu işte hep bütün bu tarz videolarda söylüyoruz. Ama çok şükür bu hafta bir yani şey çıkmadı Osman. Ben şaşırdım Ye, hani. Yeni vergi yok. Yeni vergi yok. Yeni zam yok. Yani bir bir şey olacak ama hissediyorum işte ben <gülüyor> önümüzdeki hafta. Gerçi sigaraya falan gelmiş de o da bizi ilgilendirmiyor zaten. Sigaraya evet. bir ek vergi falan filan olayı vardı. Benim Yok olmamıştım. bize daha dokunmadı. Yani aslında bir tane vergi gelir gibi oldu aslında. o bir, Hatta ben yaptım onun haberini. Ee, kümbük'teki oyun aletleri falan diye bir şeye vergi getirmişler. Yani yüzde bilmem kaç arttırmışlar da o oyun aleti konsol oluyor mu girmiyor mu onu tam öğrenemedik henüz açıklanmadı o bilgi. Konsollara da yeni zam yapıldı ya, bir daha belki üstüne hı? sanmıyorum yani. Belki de, belki de. O arada o bilmiyorum yani onu bir... Fiyat... Ya oyun aletleri denildiği zaman çok geniş bir yer. Şimdi böyle oyun aleti dediği zaman insanın aklına bir sürü şey geliyor. Bilardo masası falan da geliyor belki de. Yani, yani aynen öyle çok fazla şey geliyor diyorum yani o yüzden... Hani... O konsola vurmamıştır diye tahmin ediyorum. O yüzden İnşallah. bu hafta arkadaşlar şeyimiz yok yani zam haberi yok. Ee, telefon fiyatları işte, senin de söylediğin gibi artık hani hem dolar işte 7 lira civarında dolaşıyor, birazcık ateşi söndü, 7.2 falan bir çıktı ama şu an 7 civarında, e, dolar arttı, vergiler zaten fix vergi var yani ondan kaçışı yok. O bakımdan e, habire artıyor yani, onlardan bize kaçamıyoruz, kimse kaçamıyor. O yüzden yapacak bir şey yok, hatta geçen benim kendi kişisel kanalımda birisi sormuş, hangi kamerayı kullanıyorsun falan diye ben de söyledim, işte Canon EOS RP kullanıyor, İşte arkadaş yazmış. İşte o çok pahalıymış falan yani mütevazi bir makine bu arada çok da pahalı bir makine değilse 8500 lira falan yani sıradan bir makine, sıradan bir tırnak içinde söylemiş, kötü bir makine değil ama hani wow falan olan bir cihaz da değil 8500 lira iyi para yani hepimiz için iyi para. Sen aldığında ne kadardı abi? Ben aldığımda 7000 liraydı, yani. i̇şte tam 5 ay, 5 ay önce. 5 ayda 500 lira kalmış, yerine değer kalmış. Evet. evet. Evet Osman'cığım, istersen programımızı kapatalım, Teknoloji Okulu 11. bölümünü kapatıyoruz arkadaşlar. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Vallahi bak bunu hep söylüyorum, e, istatistiklerden de bakıyorum arkadaşlar. Genelde abone olmayanlar e, bizi izliyor, %96'ya %4, yani %4 abone olanlar var. Lütfen o oranı birazcık %50 falan yapalım, lütfen ya bir abone olun yani, abone olun. Sayıyı arttıralım, e, her ay artıyoruz ama biraz daha artalım. desteğinize ihtiyacımız var. Bizi desteklemeyi unutmayın. Ee, önümüzdeki hafta 12. bölümde karşınızda olmak üzere hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.